Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili koçlar Mart ayı sizin için şifa ve düzen ayı Güneş ayın 20'sine kadar balık burcunda ilerleyecek ve hemen ayın başında 2 Mart'ta 12 derece balık burcunda yeni ay doğuyor Jüpiter'le birleşen ee, oldukça şifalayıcı yardımcı unsurlar hayatımıza maddi manevi yardımlar getirebilecek önemli farkındalıklar getirebilecek bir yeni ay bu 12. evinizde doğuyor. 12. ev biraz da hani ruhsal, maneviyatla ilgili konulardır. Bilinçaltınızdır. Ee, yaşamınızdan, yaşamınızı dönüştürmek istediğiniz, şifalamak istediğiniz konu ve kavramlarla alakalıdır. Özellikle Jüpiter'in bu size yardımcı enerjisi. Ay genelinde işte buradaki bazı problemlerinizi çözmeniz için de güçlü destekler, yardımlar getirebilir. E, gerek bedensel, gerek ruhsal, gerek e, zihinsel, şifa ve şifal e, terapi gibi e, faaliyetler yapabilirsiniz bu ay sezgileriniz çok yükseliyor sezgileriniz yükselince tabii ki iç sesinizi dinlediğinizde e, bunun içinde kendinize biraz inziva ve e, tefekkür içinde zaman ayırabilirsiniz size önemli çok önemli işaretler de verebilir önemli yol göstericiliği de olabilir sezgilerinizin lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında Kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar değişken burçlardaysa bu yeni ayın sizin için çok daha güçlü tesirleri olabilir. Yeni ay ayın 18'ine kadar olan dönemde çok belirleyici olacak ay ışığını büyüttükçe. Ayın ilk günlerinde gezegeniniz Mars Oğlak Burcu'nda Venüs ile birlikte Plüto ile birleşiyor. Bunlar aslında geleceğe dair hedef leriniz, kariyeriniz yaşamanızdaki sorumluluklar görev alanlarınızda çok güçlü hırslı tutkulu enerjiler veriyor bu dönemde çok da karşı gelemeyeceğiniz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz kadersel durumlar bunlar neler olabilir Yani özellikle iş ve kariyer konuları olabilir otorite figürleri ile ilgili temalar olabilir güçlü kimseler ve kurumlarla ilgili temalar olabilir Balık yeni ayının verdiği anlayışla birlikte içinde bulunduğunuz bu şartları kabullenişe geçebilirsiniz e, ve belki de sizin kendi hayrınıza daha uzun vadeli ee, yine yararlar da elde edebilirsiniz bu süreç içerisinde yeni ayı takip eden 5-6 Mart gibi Güneş Jüpiter'le birleşecek şanslı ve kısmetli bir gün bu dönemde gereksiz etrafınıza karşı daha duyarlı daha hassas olabilirsiniz veya size karşı ihtiyaç duyduğunuz alanlarda hem manevi anlamda hem de maddi konular iş konuları olabilir buralarda bazı yardımların desteklerin gelmesi içsel görülerin farkındalıkların e, oluşması Mümkün görünüyor. Hayatınızda sizin için gerekli olmayan bir şeyleri bu ay aslında e, edineceğiniz o farkındalıklarla beraber hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Gerekliliği kanmamış şeyleri bırakma zamanı. Bu biraz fedakarlıklar da içeriyor tabii ki. E, zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklar olabilir. Yara, yani sizin için yararı olmayan konular ve kavramlardan bahsediyoruz. E, bunları hayatınızdan çıkardığınızda, biraz sadeleştiğinizde, sizin için gerekli olan konulara, sizi geliştirecek ve sizi şifalayacak konulara daha rahat odaklanabilirsiniz tabii ki. Evet, ayın 6'sından itibaren gezegeniniz Mars Kova Burcuna geçecek. Venüs ile birlikte 11. evinize geçiyor. Bu sizi biraz daha idealist yapabilir. Özellikle yine tabii ki gelecekle ilgili hayalleriniz, dilekleriniz, umutlarınız var, projeleriniz var. Burada biraz daha grup çalışmaları, biraz arkadaş ilişkileri, ekip faaliyetleri filan yani ya da sosyal alanlardaki, toplumsal alanlardaki hedefleriniz, toplumsal bazı çalışmalar, organizasyonlar, buralardaki faaliyetlere enerjisel olarak daha fazla odaklanabilirsiniz. Arkadaşlıkla ilgili konular sizin için daha idealistçe hayatınızda da yer alabilir. Burada bazı sosyal çevrenizde önemli değişimlerin yeniliklerin olması. İşle de bağlantılı, yine iş ilişkilerinin ve iş çevrenizde de yeni bir projeye başlamak, yeni bir görev almak olabilir. Bununla bağlantılı da bazı yenilenmelerin olmasını e, bekleyebiliriz tabii ki. Evet, bu ay ortalarından itibaren Merkür'ün de burcuna geçişiyle beraber, ayın 10'undan itibaren geçecek. E, e, 10'undan itibaren zihinsel anlamda daha duygusal, daha hassas, daha sezgisel olabileceğiniz bir süreç başlıyor. Ee, bu ay kendinize özel zamanlar ayırmaya çalışın biraz yalnızlaşmaya da çalışın birazdan hani tefekküre zaman ayırın manevi çalışmalara ruhsal faaliyetlere zaman ayırın ee, bu bunun size çok önemli çok güçlü açılımları da söz konusu olabilir sevgili koçlar ayın 18'inde 27 derece Başak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 6. evinizde. Başak hizmet demek, sağlık ve şifa demek. E, ve günlük hayatımızın düzenine de işaret ediyor. Bu dolunay aslında sizin için, iş arayan ya da mesleki anlamda hedefleri olan birçok koç için önemli bazı oluşumlara oluşumlara gebe görünüyor yani bazı hedeflerinizi ulaşabilirsiniz bir becerinizi geliştirmek işte bir konuda çalışmak eğitim almak emek harcamak ve bunun sonucunda bunu iş edinmek mesleki konularda bazı adımlar atmak mümkün günlük hayatınızı düzenlemeniz sağlığınızla ilgili yine önemli farkındalıklar ve şifa arayışı beslenme düzeniniz değiştirebilirsiniz, bir tedaviye başlayabilirsiniz, günlük çalışma düzeniniz, uyku düzeniniz. Tüm buralarda böyle önemli bazı değişimler yapmanız, dönüşümlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkiler ya da yardımcı arıyorsunuz evinizde ya da hani iş ortamınızda birlikte hizmet almak istediğiniz kişilerle ilgili hedefleriniz olabilir hani buralarda da bazı önemli adımların e, olması adı atılması bazı hedeflerinize ulaşmanız da mümkün görünüyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 27 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay e, bu bahsettiğimiz konularla ilgili sizin hayatınızda çok daha tesirli olabilir önemli olabilir evcil hayvanlar akraba ilişkileri biraz hani e, günlük hayatın işte detayları e, yaşadığınız mekanların düzenlenmesi iyileştirilmesi yardıma ihtiyacı olan kişilerle ilgilenmek biraz hizmet etmekle de ilgili bu yeni ay aynı zamanda işte e, bakmakla sorumlu olduğumuz e, evcil hayvanlarımız olabilir etrafımızdaki ilgilenmek zorunda olduğumuz kişiler olabilir tüm bu alanlarda da bir düzen gerektiriyor ya da hani düzenimizi gözden geçirip gerekliyle gereksiz ayrıştıracağımız hayatımızı şöyle bir iyileştirme fırsatı bulacağımız yaşam kalitemizi arttırmak için de önemli farkındalıklarla karşılaşacağımız asa bereketli bir dolunay döngüsü Neptünün bir aç, güçlü bir açısı var Protonun da güçlü bir açısı var. Aynı zamanda Uranüs ile Merkür arasında seksil bir açı var. Bu bizde gerçekten iç sesimizi dinlediğimizde önemli farkındalıklar verebilecek. Yapmamız gereken konular, atmamız gereken adımlarla ilgili manevi rehberlikler alabileceğimiz bir genel. Yani çok idealiz, çok hayalci de olabiliriz bazı konularda ama Başak öyle değildir. Başak detaycıdır ve belki de hayal ve idealleri daha gerçeklerle örtüştürmemizi ve daha sağlıklı adımlar atmamızı da bize sağlayabilir evet ayın sonlarına geldiğimizde 20'sinden sonraki dönem 21 Mart 23 Mart burada Merkür'ün Jüpiter'le birleşmesi ardından Neptün'le birleşmesi var bu dönemlerde gerçekten etrafımızdaki kişilere karşı daha duyarlı olmamız daha hassas olmamız yardımlaşma temalarının çok öne çıkması mümkün. Bu bize bir affediş de getirebilir. Yani bazı sorunları artık görmezden gelebiliriz. Kabullenişe geçebiliriz. Hani küs olduğumuz ilişkilerde bir bağışlama, affetme durumları filan. Bunlar da söz konusu olabilir. Mars'la Uranüs arasında dik açı, kova burcundaki Mars ve Uranüs arasındaki dik açı, bu ayın son 10 günlük döneminde biraz parasal konularda stresler yaratabilir. Buna dikkat edelim. Yani ani harcamalar olabilir ya da para kazanma içgüdüsüyle biraz risk alma eğilimi olabilir ya da çok dürtüsel para harcama eğiliminde olabiliriz. Parasal konularda risk almadan daha güvenli hareket etmemiz gerekiyor. Ayın zaten son günlerinde Venüs ve Satürn'ün Kova burcunda birleşiyor olması kazançlar ve gelir giderimizle ilgili, maddi konulardaki hedeflerimizle ilgili daha ciddi bir bakış açısı, daha istikrarlı bir tutumda getirebilir. Yani bu bir ee, üzerinde çalıştığımız bir iş bir projeyle de ilgili olabilir. Hani buradan elde edeceğimiz kazançlar gelir gider dengemizde de ilgili daha gerçekçi bir bakış açısı edinebiliriz. Belki de uzun vadeli bazı yine maddi konularda planlamalarımızı daha rahat yapabiliriz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.